Bugün Isparta sütçülerde bulunan e, yazılı kanyona gidiyoruz. Bu yazılı kanyona Keşif Isparta aracılığıyla gidiyorum. Bu Keşif Isparta Süleyman Demirel de uygulanan bir program diyebiliriz. Bunun ayrıntılığını daha ileride bahsedeceğim. Şimdi otobüsün kalkacağı yere gidiyorum. Orada görüşürüz. Otobüse bindim mi? yazılı kanyana doğru hareket ediyoruz. Şimdi bu yazılı kanyana doğru hareket ederken hem biraz yolları göstereceğim ve Keşif-ı Sparta programı hakkında bildiğim bilgileri paylaşacağım sizinle. keşif Sparta projesi proje kapsamında Seyidevi öğrencileri eğitim süreçlerine kendilerine eşlik eden şehrin tarihi, coğrafi ve doğal güzelliklerini yakından tanıyor. Eee Yılın belli ayları içerisinde önceden belirlenmiş rotalara ücretsiz olarak düzenlenecek geziler tüm öğrencilerimize açıktır. Yani bu gezileri Süleyman Demirel'de okuyan bütün öğrenciler katılabilmektedir. Bu kişi fısparta kapsamında gidilecek birkaç rotayı sizlerle paylaşacağım. Aksu Zindan Maharaları Kova'da Milli Parkı, Yazılı Kanyon Milli Parkı, şimdi biz e, Yazılı Kanyon'a gidiyoruz zaten. Ağlusun Saga, Lasos Antikendi, Eğidir Yeşilada, Akpınar Seyir Terası gibi birçok e, Is, Isparta'da bulunan e, şehrin e, güzel e, turistik rotalarına ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yaklaşık bir saat otobüs yolculuğundan sonra kamyon girişine geldik. Bakalım ne bekliyor bizi. İyi bir macera olacağını düşünüyorum. İnşallah. Çok ıslanmayız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bizim köye benziyor. Gelin bizim köye. Ya, bizim köyde keşke böyle benzesiz. Yok lan metre yok. Kanyonun derinliği 100-400 metre arasındamış. Kanyon mu? Eminiz? Çünkü şu tepe ne ölçersen vardır. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Suyu da güzelmiş buranın ya. Bak. Bu adını veren şey hür insan yazıtı buraya adını veren şey. Sıra alıyorum olarak. Bir diğer özelliği ise şunun Erken Müdürlük Dönemi ilk Müsenerlerinden olan Aziz Bağlı Tampuan Dört Büyük Yolculuk yapar. bu yolculuklardan bir tanesi Dıbrıs Üzeri, Altsak Üzerinden, Antalya, Aslan Dost Terge, Selk süper öpke, müdüklü yalvaçlar kadar olan yolculuğun bir kısmında bu güzel güzel yaptılar gerçekleştirdi. önemi de budur. Bir insan üzerine yazılmış olan bir şiirdir. Fakat e, bizim halkımız Tayeblon içerisinde define aradığı için sağ olsunlar. <gülüyor> orada ne arayacaksa yazıtı Patlatmışlar diyebiliriz Parçalamışlar diyebilirim size. Ama e, Tüme varım yöntemiyle toparlanabildiği kadar Türkçe çevresi burada vardır. Burası hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Bakın. Hava yağışlı. Özellikle bu su borularının üzerinde fotoğraf çekmek için toprak gevşekçe kanyonun kenarına bir kez daha söylüyorum. Bakın az önce gördüm bazı arkadaşlarımızı. Şimdi de hala bazı arkadaşlarımızı görüyorum. Fatih kadar lütfen ve lütfen. Bu sizin sağlığınız değil, sizin yaşamanız için yapmış olduğum bir uyarı. Daha önceki yıllarda burada çok kazalar verdi Çok öğrendi arkadaşların hayatlarını kaybetti. Üstü bir bölge, yağışlı bir hava. Lütfen yolun sağ tarafından yürümeye Özen gösterelim, olur mu? Fotoğraf noktalarında ben zaten duracağım. Duruyorum da. Anlaşıldı? Haydi. Birazdan bahsettiğimiz yer Fethiye yakınlarında bulunan Saklıkent Kanyon'dur. Orası küçük ya. Şimdi güçlüyle daya çok soğuk oranın suyu. Buranın kını bilmiyorum ama. Evet. ama Sanki buranın suyu daha güzel gibi geldi bana ya. Doğal bu bura daha Orada bu insanlar giriyor, çıkıyor. Bu yıllık 50 bin yerli yabancı turist evet. ağırlıyormuş burası. Şey yani ya şey. çok fazla kişi vardı. Rahat değil. 300 bin, 400 bin vardır yani. Buranın yaklaşık katı, Deniz kenarı olduğundan, denize yakın olduğundan tercih ediliyor. Şimdi e, genel bir özet geçelim. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Isparta ile Sütçüler ilçesi köyü sınırları içerisinde toplam 6 sektör alanı kaplıyor. E, 1989 tarihinde Tabiat Parkı olarak ilan edilen yazılı kanyon tabiat parkının kaynak değeri, jeomorfolojik yapısı, bitki örtüsü, yaban hayatı ve arkeolojik değerleridir. Kayanın üzerindeki şehir ülkemizdeki en güzel yürüyüş parkurlarından biri, kanyonun girişine giden yol üzerindedir. Patikalarında kızıl ağaçların, saçlı meşelerin, deli zeytinlerin, defnilerin, Mersinlerin yanı sıra ilerlerken Aşağıda akan göksu size eşlik eder Sonbaharda kanyon göz alıcı bir ışıkla yıkanır Sararmış yapraklar açarken uçuk Mavileşen suyla yan yana gelir İlkbaharda ağaç kakanların tıkırtısı Baştan karaların Kızıl gerdan ve is iskeTlerin ve deve kuşlarının Ütüşleri göksünün sesine karışır. Yazılı Kanyon'un deriliği 100, 100 ile 400 metre arasında değişir. Tabiat Parkı'nda <gülüyor> yürürken karşılaşacağınız kaya yazıtı rivayete göre Saint Paul ile Saint Bernabeau'nun karşılaşmalarını ithafen yazılan Yazılı Kanyon'un adını aldı. açık hava dua mahalli yazıtları ile birlikte taşınmaz bir kültür varlığının doğayla bütünleşmesini sergilemektedir. Geçmiş kuşaklardan günümüze kadar gelen Aziz Paulus'un da kullandığı yol bu yazıtların hemen önünden geçmektedir. Yazıtlarda yer alan köle olarak doğup ünlü bir filozof olarak ölen Epiktetos'un şiirim günümüz toplumuna hürriyetin önemini bir daha hatırlatmaktadır. Kral yolunun üzerinde bir anıt, beklenmedik bir biçimde bir yaşama felsefesi olarak karşımıza çıkan bu mısraları okuduktan sonra göksünün kıyısında 30 dakikalık bir yürüyüşle yemyeşil bir açıklığa varacaksınız. Mevsim ilk bağırsa kendinizi bir çiçek tarlasında bulacaksınız. Mevsim yazı ise istenen, isteyen, kayıların içinde oluşan doğal havuzların buz gibi sularına kendini bıraksın, İste, isteyen çimlerin kokusuyla üsün, isteyen de yüzyılları devirdiği halde hala ayakta duran abide çınarların görkemli dallarına tırmansın. Yazılı kanyında tabiatın hayat döngüsünü takip etmek de mümkündür. Gök kanatlı kelebekler, yaprakları kırmızı bir kaplan postunu andıran bitkiler, ilan yastıkları, sik, la, men, ler, zakkumlar, Kızıl baba ya da yaban keçisi görürseniz de şanslı olduğunuzu bilin. Tabiat Parkı antik çağın efsanevi kral geçtiği yerlerden biridir. Eskiden at arabalarıyla da geçilebilen bu eski Roma yolu bir asır öncesine kadar yöredeki köylüler tarafından kullanılıyormuş. Aziz Paulus'un Anadolu'da geçtiği yollar son senelerde şöhret kazandığı için burası da yolu yoluyla birlikte Popüler bir uzun yürüyüş rotası haline geldi. Bu yüzden de en beklenmedik yerde elinizde bu yolun haritasıyla dolaşan turistlere rastlamanız mümkündür. Bir de sakız ağaçlarına, yaban güllerine, anemonlara, gazılı kanyonda rehberiniz tabiatın kendisi olacak. Eder ki siz göksünün kıyısını inin, inin ve suyun akışını takip ederek yeryüzüne var, olmanın mutluğuna varın. Kaynağı, kaynağı kanyon içerisinden göksü ırmağı, karıcı baraj göğünü dökülmektedir. Biyo çeşitliliği koruyan önemli yerlerdendir. Özel bir şahıs işletmesidir müdürü Adnan Yılmaz Türk'tür. Türk'ün yaptığı 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlıdır. Yıllık ortalama 50 bin ziyaretçiliğe ev sahipliği yapmaktadır. İşletmecisi Bekir Acar'dır. Biraz da Hür İnsan Şehrinde bahsedilen Epiktatos'tan bahsedelim. İslamiyet'ten sonra 50 ile 138 yılları arasında Hierapolis'te doğup, Yunanistan'ın Epirus bölgesinde ölen ünlü filozof olup, bir köle olarak Roma'ya götürül götürülerek azat edilmiştir. Tanrının birliğine tüm insanların aynı ötek tanrıdan geldiğine inanan bir e, düşünceye sahipti bu. Kanyon girişinde sağ taraftan giderseniz orası kanyon yolu oluyor. Sol taraftan giderseniz de Aziz aziz Paul pa yolu oluyor. Bu Aziz Paul yolu sayesinde kanyon Hristiyanlar ve din turizmi için kutsal yerlerden birisi sayılıyor. Yani çok fazla yabancı turisti geldi oluyor. Aşık bir buçuk saatlik bir yürüyüşten sonra başladığımız yere geldik. Burada biraz daha vakit geçirip Isparta'ya geri döneceğiz.